Bizler de da çekiyor artık 1 ve 2 kaldık çünkü. 1 ve 2 kaldık. <gülüyor> 1 ve 2 kaldık oh. Helal. Helal. Gerçi biz de full yapalım, Batular da full yapsın. Belki biz geçemez. Gerçi yok, yine biz geçmiş oluyoruz. Biz onlardan biz daha öndeyiz ya. 1 puan evet, hmm. Aynen. Doğru. Verdim mi slime'ı? Hadi ver şu slime'ı ya. ya. Ver lütfen. Ne olur, ne olur, ne olur. Pum. Ananı avradını. <gülüyor> Hiç sıkıntı yok artık çözdük. Vurduruyoruz adamlara kapıya. Evet, aynen öyle. Devam ediyoruz. Sağ, sağ, solu, kişi, ortanın solu, ortanın solu en sağa evet aynen. Bir daha söyler misin? Yok. <gülüyor> yok bir daha sen unutmayın şu an. <gülüyor> o. O, mı sağ soldan iki, sağ sol muydu? Soldu galiba tam bilmiyorum. Dördümüzle aynı taraftayız. Kapı Aç kapıyı. Döndüm hemen. Çok güzel. Çok güzel. Hadi ördek yaparsın. Hadi ördek arbiden. Helal. helal Hadi Nasıl ördek. Nazarlar da korkuyor. Ördek? Da, bir ördek? ördek. Adanik. Ördek götür sağ. bizi. Ol. Gel gel burada Sadan. var. Gel. Ördek götür soldan bizi aya. Soldan bir yine, soldan bir yine, soldan, soldan bir, yine. Soldan bir yine. evet. Burası burası burası. Helal. Çok iyiyiz. En, en, en sağ. En sağ en sağ. Bu ekip Eyviz gidiyor, kardeş. gidiyor! Teşşekliler ödek kardeş. Öde kardeş. Ördek, ördek. Seni seviyorum, Nusret'e gel. Gir, gir, gir, gir! <gülüyor> Ahahahahahah. Helal. Helal. Tam otuz mu soktu? Tam otuz... Yüksek ihtimal yumurta gelebilir bu arada. İnşallah, hadi abi, hadi hadi. Otuz yaptı. Slime yumurta, hadi. slime yumurta, slime yumurta. Tam otuz. Slime, yumurta. slime <gülüyor> hadi. yumurta, hadi. Evet, hadi. Slime yumurta. Abi yumurta gelirse Çek ee, enerji. Çek enerji. Çek enerji. Slime yumurta, slime yumurta, ee, çalarız ya sıfırlarız birini, ben ben gelsin çalırım. de, gelsin ben de, de, de, de bu konuşuruz Tamam, tamam. Bak bir yani şey söyleyeyim direkt Yem şöyle yumurta, bir takım yumurta, çalışması yumurta, yaparız, Mito'yla Hak'ı korurlar, yumurta, biz yumurta. ikimiz de çıkartırız abi ben sana aşağıdan Sma atarım hepsini. Slime da olur, olur, olur, yumurta da olur, slime da olur, slime da olur, yumurta, slime yumurta, slime yumurta, lütfen bir kere de istediğimiz gelsin ya hadi. Slime yumurta, slime yumurta, lütfen lütfen lütfen, hadi. Ya her seferinde mi ya? Hiç problem değil, hiç problem değil. Hiç problem en kötü değil. gerçekten değil. Gerçekten değil. En kötü iki götürürüz. Bak bir şeyizim, dördümüz kabiliyim, gene bir şeyimiz ama hadi. Dört, abi. Dört, hadi abi, hadi dört, dört, dört, dört gittik, dört, dört, dört. gittik. Dört. Sakinlik. <gülüyor> Yukarıyı kullanın bu arada cidden fenalık. Bizi <gülüyor> bize şey. çarpmayalım da yukarıda. Nasıl geçtim lan ben oradan? Bak, seyah. Bak bazı yerlerde önü arkayı çekiş tutuyor ikili. Onları tutarsanız on numara oluyor. Ne yapıyor lan bu üçlü? O arada üstte durursanız. Hmm, ye. Yeah. Bu ne üçlü çok lan? güçlü. Hop baba. Korkumdan atladım ya. Kimse gelmiyormuş. Ah. Oh. kuyum. Ah. Efendim canım. Dari bana yüz görürüm ulan. Ona ayı. Aman ah. Abi istemeden atlıyorum hep üstüne, yemin ederim. <gülüyor> Gerçekten Benim. ben de. Geliyor kurt. Kurt geliyor. Aldı benden kurt. Eee aşağıda bekle. Bir, biri gelir oraya mutlaka. Abi eğleniyor muyum? Hayır Pelin. Abi eğleniyor muyum? Bu bizden biri. Bu niye bana taktı ya? Bok ye! Hadi, Aaaa, yardım, aldım Pelin. Bok? Ah! Geldi! Aldım! Aldım! Aldım! Aldım! Aldım! <gülüyor> Wooh! <gülüyor> dört müyüz? be! Ah! atacağım şimdi ya. Adrenalin Final? Verdi mi final? Yok yedi ve yedi futbol, ve yedi, yedi, yedi ve yedi futbol, yedi ve yedi futbol, yedi ve yedi futbol, <gülüyor> yedi ve yedi futbol verdi. Lütfen lütfen lütfen lütfen lütfen. Yan komşumdan, üst futbol komşumdan, yan komşumdan, futbol. Futbol. <gülüyor> mahalleden özür diliyorum abi. Futbol, <gülüyor> hadi be, hadi <gülüyor> çok güzel, <gülüyor> çok güzel. Abiler, düşündüğümü düşünüyor musunuz? Ha? Düşündüğümü düşünüyor musunuz? Düşünüyorum adamım, hadi, hadi. Kale değil. İki kale değil mi? Kesin alıyoruz bak. Evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet, vur abi direkt, vur topa. Famili tutucam. Nereye lan? Pislik. Pelikanımız var. Yok. Bir tane güvercin tuttum. tutun. Ee, diğer güvercin tutamıyorum. Geliyor ah. iki tane no. abi. Aman, aman, aman, aman, aman. <gülüyor> <gülüyor> yok, öyle bir şey yok ki. Öyle bir dünya yok. Gel, simito. <gülüyor> Çek şu lan. Bravo Pelin abi. Ne var? Hiç Bak, vuramadım. Aman, hiç vuramadım. Hello! Oh, baba. Süper süper. Yemek yok, yemek yok. Alp geliyorum. Tutun birine. Bir tanesi tuttum. Vur. Sol sen Gel Sol ben ben Tam buna vur Pelin. Vurdum. Ah Pelin. Bir tanesini tuttum tuttum bir tanesini. Vurdum vurdum vurdum. Abi aynı anda çıkmayalım aynı topa. Hmm. Vurdum Hop. vurdum vurdum. Çok iyi çok iyi. İleriz, ileriz. İleriz. Ya, i̇leriz. İleriz. ya ileri. So vurdum sola vurdum sen sola. De, sen de, sen de. Öndekini. Tutucam öndekini öne geleni tutucam. tuttum güvercini vur. Vur diyor vur. Çok güzel. top iki top. Kale boş kale boş hadi. vurdum tut tut tut. lan. Gitti gitti gir. Bir gir. Bir geç bir ortaya, bir geç, bir bir geç bir ortaya. Geç ortaya. Tuttum. Elfe tuttum. Pardon, pardon. Sağdan bir tane topa açıp. Devam. Vurdurdum abi köşeye. Tuttum. Allah. Vurdum. Allah Yık. benim aptallığıma gider. Hadi! Arka. girdi o da o da girdi. Bu! Ben aptal gibi topa vurup vurup ortaya gelin, hemen ortaya gelin. Tuttum birini. Helal. Sol çok güzel bu oradan. Solda kalecileri de yok. Sol gitmeyeceğim, atarız. Gelicem, gitmeyeceğim. Gidiyorum. Vurdum bir tane. Hadi, Hadi abi orta. Çok kötü Çok kötü, çok kötü. Ben de bu, ben Hayır de hayır de ne kötüsü yok. ya? Neresi kötü? Böyle kötü mü olur? Da Böyle da da da kötü mü olur? Da. Gidiyor, gidiyor. Diğeri gidiyor. <gülüyor> tut, <gülüyor> tut, tut, tut onu. Hiç sıkıntı Tuttum ben tut. Çaktım. Tutamadım. Hadi vur onu lazım. Tuttum tüm topu aynı anda Ben Allah belanızı vermesin. YouTube'u vuramadım. Abilere git. Tamam gideceğim abi. Orta sahada duruyorum. Dur. Bak her topa çıkıyor böyle tukan. Oh görüşürüz. Abi Sağ olma aldım, sağ ben aldım, sağ ben aldım, sağ ben aldım. Dur dur dur sol, sola çık, sola çık, sola çık. Çık ona. Harika. Bir de aldım, bir de aldım, bir de aldım. Çok iyisin be. Hadi bizim çocuklar, hadi bizim çocuklar. Yemeyelim bunu. Hadi! Bir gol daha, bir gol daha, bir gol daha. Gel ortaya gel. Çok güzel, çok güzel. Duttum herifi. Herifi tutmaya çalıştım. Dikilemedik. Başka mı? Sürüyorum, sürüyorum, sürüyorum. Vurdun, helal. Korusak modem, bile olur, Anladım. korusak bile olur, aldın! Dörtlü final, final, dörtlü final, yorucan. dörtlü, final, dörtlü final, final, final, final. Bakın nereye sürüdü be ya? Bir saniye, bir saniye. Yedi kişiyiz, dördümüziz, üç kişiyi tutup çıkıyoruz. Evet, gidiyoruz. evet, evet. Uuuuh. Fall Mountain gelirse ben önden gidebilirim. Ben tutarım herkese, herkese tutarım. Herkese tutarım. Gelmeyecek, gelmeyecek abi. Fall Mountain diye bir şey yok. Wipeout gelirse çok iyi. Haticez de 3 müthiş. Heksagon da çok müthiş olur heksagon müthiş. Müthiş. Müthiş. müthiş. Hexagon, nice, nice. Ben, ben, ben bir şey diyeceğim. Ben birine bak bir, birini tutacağım aşağıya indireceğim onu. Tamam abi başta, abi. Yap şu anlık başta, başta yap yapma. Şuanlık başta yapma başta yapma başta en akıllı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> işimizi yapalım. Biz bunu düz zaten. Biz düz Benim çok yerim var. Alp sen kal sen burada kal. sen burada kal. Ben indim aşağıya şu Ben papağanı aldım. Ben papağanı aldım. Ah alamadım ama aşağıda alacağım ben onu. Orada en aşağıya kazan var. En aşağıya kazan var. Papan düştüğü gibi aşağıya alacağım ben onu. Çok iyiz hakkı. Papan düştü. Aşağı gitti o. Burayı size bıraktım ben aşağı gittim. Tamam. Çok. Ay çok özür dilerim çok özür dilerim. Oluyor. Tamam önemli değil. ben kaldım. Burayı da bıraktım burayı da bıraktım. Baya iyisin Pelin abla. Bu bas bas şey boksör çok kötü ya onun hiçbir şey yok. Tukan abim. gitti. Tukan'a ben gittim Tukan'a aldım. <Gülüyor> Tukan'ı indirdim ben aşağıya. Boksörü tuttum düşmedi. Şu an en üstte kim var bizden? Ben, ben sarıdayım. Tukan bir kat daha inmiş aşağıya. Kal orada. Sarıya indim. Tukan altta. haklı En üstü 3 biz miyiz? Bitir Alp. Bitiriremedim. Bitti. Bitti boksör bitti. Amin aldım boksörü. Eee eliminate var yedim. bir tane. Bizden değil de mi? Biz değiliz biz değiliz. Hayır hayır. Hakkı o tarafı sana bıraktım. Bu taraflarda oynanışıyorum. Okey okey okey Ben burada dolanacağım. Tam bir kat daha gitti aşağı. Hiç şey söylemiştik biz aldık ki. <gülüyor> Hayvan gibi oynadık ki yani. Hayvan gibi oladık ki. Ay, o ne? Konuşamadım galiba. <gülüyor> Pelin abla sana geleceğim. Eee Gel altımızda Boxer mor var. Morda kimse var mı bizden? Kimse yok ben bizden. Mavidayım. Abi, ben abi ben biz, şu an, biz şu an hakkıyla hallettik biz. Şu an hakkıyla en üstteyiz. Eee şu mora ben oynayayım mı o zaman? Oynayayım mı? Sana yer bırakıyorum buradan gelebilirsin. Tamam ablam. Ben şu morla oynaşıyorum. Mor Boxer Boxer bitti indireceğim. mi? Bitmedi bitmedi. Oynaşıyorum ama. Oynaş oynaş. Eee ben aşağıya bıraktım. Sarıya düştüm ben. Ben oradayım? Ben elendim. Ben mordayım. Ee sarı, sarı bende galiba. Alp baksana bir bana bir taktik ver al. Ee boksör indi- çok iyi sende, bitti. Hakkı sabaha kadar oyna boksör düştü. Teksiniz, üçümsünüz. Üç, üç. İkimiz üç mi üçümüz üç. miyiz? Gerçekten <gülüyor> mi? <bileyim. gülüyor> Aaa! Hadi hadi Mito'ya Mito'ya Mito'ya Mito'ya Mito'ya. Üçünüz, 3'ünüz. Salıyorum, Mitha salıyorum. Mitha görüşürüz, canımsın. Ya, ya canımsın, <gülüyor> <Elhamdülüyor> Canım canımsınız. <gülüyor> helal helal helal helal helal helal helal. Hadi. be, vallahi helal olsun ya. Beşlerin hakkını verdik be. Hadi abi, bir de ikinci çıkasak, ikinci olalım. Be. Nebeller kaybet, Nebelli Graf kaybetti diyorlar. la. Oğlum ben yalansın seni, banlarım. Lütfen kaybettin lan, lütfen lütfen lütfen. Bakıyorum. Abi 9. <gülüyor> maçı gir- Biz zaten 9. maçı gir- 9 oynadık, oynadık şimdi. 57 <gülüyor> puanlar, 57 <50. gülüyor> puanlar. Biz kaçak? Biz 47'yiz abi. Batu abiler ne yaptı? Abi, hayır. Bizim, biz. abi, abi, 100 hayır. 100 oğlum grefler, grefler 60 olmuş zaten. Bizi mi gösterdiler? Bizi mi gösterdiler? Rivals'ta. Rivals'ta bizi mi gösterdi? Oradaki chat biz diye kopuyor çünkü. bunları giriyorlar. Biz elendik. Elendik mi? Sağlık olsun o. Çok iyiydik, çok iyiydik. Çok efsane değil. Gerçekten <gülüyor> çok iyiydik bu. Güzel oynadık. Elimize kolumuza sağlık gerçekten. <gülüyor> batıları, batıları Hakkı'yı geçtik. full ekran çekmişler. Hakkı. Hakkı. İzleyin bakayım nasıl çekmişler? <gülüyor> <gülüyor> ya işte çıkmış mı ya? <gülüyor> Şu an izliyorum. Bizi göstermişler, evet. evet bizi göstermişler direkt. <gülüyor> Aga be, ulan diğerlerinin ayağı kaymadım ya. Aga evet kaymamış Herkes vallahi. Herkes full yapmış galiba ya. Ama biz de full yaptık Peki, yani iyi oynadık gerçekten. Peki, full yapsak evet. niye bizim... hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne? <gülüyor> gerçekten mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Skoru açtım şu Sizları anda. Ah, ah. Yetmedi. Ah. Batu Gelemedik değil mi biz ki? 1v1'ler Batu'lar mı? Hadi Batu'lar, gel bari Batu'lar da 9 yapsam, Onlar da mı çıkamıyor finale şu an? <gülüyor> onlar evet. mı çıkamıyor ki? Biz çıkamıyoruz onlar nasıl çıkıyor? <gülüyor> adını adını, adını da, Hakkai diyeyim o kızı lan. Ah be, ah be. Alsın lan, alsın lan çok iyiydi çok gerçekten çok iyiydi. Sonu, kılıçı bile fullle bitirdik ya şurada 9 almış olmanın üzerinde müthiş bence harika. Evet yani fazlası gelemiyordu. Çok Gayet iyi, iyi oynadık, <gülüyor> sağlık olsun. Vallahi. Bir şey diyeceğim, Hı. başta sıfır çektiğimiz oyunu almış olsak şu an 65 puanla ikinciydik. Evet doğru bu arada, gerçekten doğru. Final oynuyorduk şu an. Evet evet. O bizim nazarımız Adlar oldu batular. biliyor musun, ciddi söylüyorum. Nazar boncuğumuz oldu o bizim. Aynen Aldı mı Batular? Güzeldi, çok iyiydi. Aldılar, Ama Batular başlıyor. da aldılar herhalde, Batular da aldılar herhalde. Hiçbir şey değişmiyor ki hepsi aynı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 55 olacaklar, Tartte. 57, 56, 55 olacak. İ, i, i, i. Sadece iki, iki kalacak değil mi? Eğlendik o zaman. Ama uzun ayı balta da ikinciydik değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet evet. 1v1 yapacak şimdi şey, Sardo o çeyle... Aa yapmayacaklar. Adamlar zaten ya. 17 puan önde ki, kazandılar. Bitti turnuva. Bitti bitti, turnuva bitti mi? şu an. Tabii. tabii, tabii. Şu anda turnuva bitti. 17 puan alamayacaklarına göre. Çok iyiydi. Bitti turnuva. Bir şey söyleyeyim mi? Abi, Çok iyiydi. Ya 4 iyiydiniz. puan fark ya, 4 puancık fark Efendim, ya. Efendim bu arada video oyun Cenk'er, Şenkal, Wolchoz onlara da bir kalp alalım da hep birlikte yani. Gerçekten ellerine, kollarına sağlık hepsinin. Bence iki Türk takım olarak çok çok iyi çok gittik iyi ya. oynadık gerçekten çok oynadık kardeşim biz Türkler bu oyunları böyle oynarız bu var <gülüyor> <gülüyor> kaç kuruş kazandık 3 bin dolar evet. 3 bin dolar 22 bin 300 TL gelene kadar 25 bin TL <gülüyor> 25 bin 25 bin lira mı kazandık dört? dörtlü olarak zenginim evet. Evet. zenginiz Zaten 6 kazandık. 6'nın 5'i Nusret'te gidip yedik onu. Yani yedik desek doğru. Tam siz siz iyi bak bir şey söyleyeyim mi? Size helal olsun. Hoş olsun. Tekrar söyleyeyim. Helal. Hoş olsun. Köperiniz olsun efendim. Köperiniz. Nusret hikayesi bekliyoruz. Gelir krallar, gelir. Hiç sıkıntı değil. Bir şey diyebilir miyim peki size? Bizim göz kırpmadık mı? Bir şey söyleyeyim mi? Göz kırpmak ne? Göz ka biz dedik ki biz dedik buradayız dedik. Biz dedik varız dedik. Varız dedik. Biz o de masadalarız.